COB açısının ölçüsü nedir? C burası, O burası, burası da B. Bize sorulan işte tam şuradaki açının ölçüsü, yani COB açısının ölçüsü. Peki soruda bize neler verilmiş? Şuradaki komşu açının ölçüsü verilmiş. Bu açının ölçüsü 45 dereceymiş. DOC açısı aradığımız açının komşusu, çünkü şuradaki OC doğru parçası iki açıda da ortak. Bize sorda verilen şeylerden bir tanesi de, iki açının toplam ölçüsü. İki açının en dışta yer alan kollarını, yani en dıştaki doğru parçalarını baz alıp, BOD açısına bakacak olursak, bunun 70 derece olduğu söylenmiş. İki açının en dışında yer alan bu iki kolun, ya da bunlara en dıştaki ışınlar da diyebiliriz. Çünkü bunların şu şekilde uzamaya devam ettiklerini düşünebilirsiniz. İşte bu iki kolun arasındaki açı toplam 70 derece ise ve bu kolların arasında bulunan iki komşu açıdan biri 45 derece ise, şuradaki diğer açının da 70-45 olması gerekir, değil mi? Ya da başka bir deyişle buradaki açı, buna soru işareti diyelim, artı 45 derece eşittir 70 derece olmalı. Yani bu soru işareti 70 derece eksi 45 dereceye eşit olacak. Peki bu ne eder? 70 eksi 40 olsaydı cevabımız 30 olacaktı ama 45 çıkardığımız için bir 5 daha çıkarmamız gerekiyor. Bu da 25 derece eder. Demek ki COB açısının ölçüsü 25 dereceymiş. Şahane!